Selam terazi arkadaşlarım ben Şengül nasılsınız iyi misiniz sevgili adaletin terazileri inşallah iyisinizdir efendim sizler için benim teraziciklerimi Haziran ayında neler bekliyor aşk iş sağlık ekonomi durumu genel yorum şöyle önce kahvemden ardından da tarotuma geçerek melek kartıyla çıkış yapıyorum sizler için sevgili teraziciklerim benim aman da aman hmm, iyi şans var öyle hep de kötü değil Şöyle bir bakıyoruz, eviriyoruz, çeviriyoruz. Sonra ben bakıyorum canlar. İyi tamam bayağı sıkıntıları siz tabağa atmışsınız. Ama sıkıntısı olmayan var mı? Tabii ki de yok. Dört dörtlük yaşam yok. Canlar o yok. Hepimizde sıkıntılar var. Bayağı hayatınız karışık çıkmış sizin. Sizde de kedi çıkmış. Kedi, kedi, kedi. Son zamanlarda köpekleri bir kenara bıraktık. Kediler başladı. Niye Allah'ım be? Düşmanlar var. Yok değil. Hem de küçüklü büyüklü kedileriniz çıkmış yani küçük çaplı büyük çaplı kediler var hayat bayağı bir karışık durunuyor sizde ama barışlarınız çıkmış ay canım ya çok güzel nasıl böyle hasretli barışlarınız çıkmış herkes sarılan sarılana çok güzel belki tatil dolayısıyla şehir dışından yurt dışından yakınlarınız akrabalarınız da gelebilir çok güzel harika Güzel sevgili teraziciklerim benim güzel insanlardır onlarla ben çok iyi anlaşırım evet şöyle bir bakalım aile içinde bazı yerlerde karışıklıklar çıkmış önce bayanlarımızdan başlamak istiyorum güzel insanlar lütfen kedilere dikkat edelim Evet sevgili çalışan terazilerimiz güzel insanlar sevgili bayancıklarım niçin siz işinizi değiştirmek istiyorsunuz memnun olmayanlar var ne iş hayırdır işinizden memnun değilsiniz her şey birbirine girmiş siz bir kat aşağıda ya da bilmiyorum böyle büyük bir alışveriş merkezinde mi çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kat kat çıkmış resmen. Alttaki sizsiniz. Boynunuz bükük. Eliniz çenenizin altına hiç memnun değilsiniz. Değiştirmek istiyorsunuz işi. İşinizi değiştirmek istiyorsanız O bulunduğunuz yeri bu bakın. Kendi işinizi yapıyor, ticaretinizi yapıyor da olabilirsiniz. Herhangi bir yerde çalışıyor da olabilirsiniz. Fark etmiyor. Genel olduğu için... Orayı güvenli bulmuyorsunuz. Özellikle de adında L harfi, K harfi, F harfi, Z harfi, E harfi, T harfi, A harfi olan bayanlar hiç memnun değiller. Ne diyeyim şimdi bilmiyorum ki. Ne diyeyim ben şimdi. Memnun değiller değiştirmek istiyorlar. M harfi de çıkmış canlar. Bu bayanlarımız adınız soyadınız fark etmiyor. İşinden hiç memnun değiller. Güvenilir bulmuyorlar çalıştıkları yeri. Gelelim aşk hayatımıza. Bu bayanlarımızın aşk hayatı da hiç iyi durmuyor. Küçük küçük kediler bir yere saldırmış aşk hayatında. Üç tane kedi küçük küçük. Yani belki de kedi yavruları bunlar. Kedi yavruları resmen nedir? Tıpkı tarotumuzda olduğu gibi kalp var ya hani üç kılıç saplanmış samimi söylüyorum. İşte bu. Yani aşk hayatında partnerlerinin Hayatında bir başkası daha var. Bundan dolayı bizim terazimiz, bayanımız, çalışan bayanımız, işinden memnun olmayan bayanımız. Aşk hayatı da yerle bir, yerle bir. Hatta yerle bir ama şöyle de bir şey var. Peste etmiyor benim teraziciğimin bayanı. Yani karşı tarafla çekişiyor ya. ya ben hep diyorum ki arkadaşım kalbinizin sesini dinleyin. Tamam kalbin senin karşı tarafı istiyor ama karşı tarafın kalbi kimi istiyor? Ya ben beni istemeyen adam için ben ne mücadele edeceğim ya? Bilmiyorum ben ne diyeyim bir yerde de böyle söylüyorum. Canlar hakkınıza sığınıyorum. Bence o partnerin kalbine bakmak lazım. O partnerin kalbi kimi istiyorsa yürüsün gitsin ona doğru. Vallahi ben buyum açık ve net söylüyorum ya. Ne bileyim öyle bir korku hali almış, korkulu bir hal almış bizim bayanımız. Karşı tarafla çekişip duruyor. Yok senindi, benimdi. Ya yürüsün gitsin. Allahım ya, Rabbim ya. Bak, bakın en üst noktada kedi nasıl yapıyor? Sizin kediler çok canlı çıktılar canlar. O da baya sizin düşman da feraha doğru gidiyor. Temiz üstü açık çıkmış. Ben her zaman söylüyorum canlar, her şey her zaman kötü gitmez. E, onların da hayatı var, yapacak bir şey yok. Sadece itibar etmeyeceğiz, güven duymayacağız, muhatap olmayacağız. Merhaba merhaba deyip çekip gideceksiniz yolunuza. Yapacak bir şey yok. Atsak atamayız, satsak satamayız düşmanları. Evet şöyle bir bakalım. Canlarım benim sevgili bayancıklarımızın, çalışan bayanlarımızın hayatı bu. Hepsi aynı mı? Tabii ki de değil. Ama çoğunluk bu şekil gelmiş canlar. Ben çoğunluğa bakıyorum. Azınlığa bakmıyorum. Çalışan bayanlarımız da tabii ki eşinin veya sevgilisinin hayatında... Kimsenin olmadığı da var. Böyle bir şey var. Yanlış anlaşılmasın. 50 kişiden 30'u bu şekilde çıkmış. Çünkü 3 kedi yavrusu var. Ben öyle diyorum. Canlarım benim. Gelelim beylerimize. Terazi beyleri, güzel insanlar. Ne yaptınız siz? Kredi başvurusu yapıp yani böyle bir riske girmişsiniz. Ya da kişi sizi kefil yaptı da olmadık yerlere imza mı attınız? Teraziye terazi gelmiş canlar hata terazisi ama boynunuz bükük çıkmış sizin hata terazisi var bu benim anladığım kadarıyla ya düşünmeden taşınmadan büyük yüklü miktarda kredi çektiniz risk altına borç altına girdiniz kafadan bir iş kurdunuz ben bunu yürütebilir miyim yürütemez miyim diye düşünmeden ya da olmadık yerde kefil oldunuz kişi tabana kuvvet kaçtı bütün borçlar size kaldı değil mi? Bir mücadele içinde de çıkmışsınız ayrıca. Ama size yardım eli uzanacak. Bu aileniz olabilir, anneniz, babanız olabilir. Bir şekilde küçük çaplam öyle büyük değil. Küçük çaplı bir yardım uzanacak size. Sevgili terazinin beycikleri gelelim aşk hayatınıza. Aşk hayatınız güzel ama sevgili terazi beyleri risk almış beyler. Aşk hayatınız güzel. Hayatınızdaki kişi tabi hepinize söylemiyorum. Yüzde yetmişinize söylüyorum uzun vadeli ölene kadar tabiri caizse sizle eşlik yapacak partnerler haberiniz olsun doğru insan yani doğru insan yüzde yetmişinizinki doğru insan gelelim delikanlıcıklarımıza delikanlılar hayırdır bakın o kadar karışık çıkmış ki o kadar karışık çıkmış ki neden kuşku var niçin korku var iftiraya mı uğradın yoksa bir terfi durumu var da Birilerinden mi kışkılanıyorsun? Bence de kışkılan çünkü ayak yapanlar olmuş. Ayak yapanlar olmuş. Biraz senin de bir korku halin var. Canlarım benim. Bunlar mutlaka oluyor. Çünkü birçok kediniz çıkmış sizin. Bayağı bir karışık çıkmış. Ay canlarım. Ya bu teraziciklerime bu yapılır mı Allah aşkına? Ama yapan yapıyor bunu canlarım. Aşk hayatına gelince şüphe içinde olan. Hatta... Size ayak yapmış olan kişiden kurtulmak için planlar yapacaksın. Terazi delikanlısı. Gelelim aşk hayatın, Aşk hayatın süper. Güzel. Tamam. Partnerin iyi. Partnerin yoksa tam istediğin gibi partnerler yoluna çıkacak. Çok güzel. Düğünleriniz çıkmış. Eğlenceler, kutlamalar çıkmış. Barışlar var. Harika. Güzel. Şöyle bir çevirelim. Çok karışık çıkmış. Benim teraziciklerimin hayatı niye böyle karışık çıkmış? Hmm. Şimdi evli çiftlerimize bakınca evli çiftlerimizin yüzde kırkında ayrılık görülüyor. Ayrılmışlar zaten. Boşanma olmamış ama bir ayrılık meydana gelmiş. Üçüncü bir kişi araya girmiş. Üç kişi kafa kafaya oturuyor. Kedi tepelerine resmen çökmüş. Aile parçalanmış. Yalnız burada benim terazicik bayanım ağlıyor ağlıyor yuvam yıkıldı diye eşiniz yanınızda değil güzel kardeşim karşıya geçmiş eşiniz ayrı evlerdesiniz şu an üzgünsün mutsuzsun ama gel gör ki ne diyeyim şimdi o heriften hayır gelmeyecek o herif karşı her kimse kalıcı gözle bakmış kalıcı planlar yapılmış canım benim ne diyeyim ne diyeyim yani doğrusu bu üzülüyorsun ama yani karşı tarafla da güzel planlar yapılmış uzun vadeli eş gitmiş elden benden sana söylemesi ne diyeyim şimdi ben doğruyu söyleyeceğim arkadaş karşı taraf bakın sizi sevgili kardeşim benim terazicik bayanım ya böyle bir şey yok arkadaşım onlara bu yapılır mı ya bakın burada sizi 3 Üç kişi üçüncü kişi araya giriyor kedi tepeye çöküyor Karanlıkta bırakıyor. Karşıya geçmiş planlarla. Ah! Görüyorsun köprüyü değil mi bebeğim? Köprüyü görüyorsun. Karşıya geçmiş. Yani plan projeyle yapılmış. Bu uzun vadeli. Ne diyeyim ne yapayım? Şimdi bilmiyorum ki arada da kaldım. Hay Allah. Onunla geçelim. Gelelim ev hanımcıklarımıza. Ev hanımlarında bir sakinlik, bir durgunluk. Aman Allah'ım. Çoluk çocuk tamamen sıkıntıyı vermiş ama hiç de sesini çıkartmayan terazi bayancıklarım var. Ben de öyle diyorum. Bence de öyle. Sesinizi çıkartmayın gözünüzü seveyim ya. Ne yapalım şimdi? Adam sabah gidiyor akşam geliyor. Çocuklar okula gidiyor. Ne yapalım? Kıyameti koparsak kader değişmiyor. Yapacak bir şey yok. Gelmiş çocuklar dünyaya. Onların sorumluluğunu taşıyacağız. eşimize eşlik yapacağız. Yapacak bir şey yok. Ne diyeyim bilmiyorum ki ama merak etmeyin. Okullar kapandıktan sonra güzel yere doğru gideceksiniz. Silev hanımları rahatlayacaksınız yani. Büyük bir köpeğiniz çıkmış. Benim teraziciklerime bu yapılır mı? Yine şeytan girmiş araya. İki kişinin arasına şeytan girmiş. Şeytan girdikten sonra köpek şaha kalkmış resmen. Benim teraziciğimin ne düşmanı varmış. Ah hep zaten güzel insanların düşmanı olur. Ya kötünün ne düşmanı olacak. Kötü zaten kötü arkadaşım ya. Böyle bir şey yok. Ben hep derim bunu. Bir bakın kötünün düşmanı yoktur. Nerede iyi insan var. Vallahi onların düşmanı dolu. Bilmiyorum ben bu duayı çözemedim. Ah benim teraziciklerim. Bay bayan hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Onlar benim... En sevdiğim insanlardır. En çok anlaştığım insanlardır. Canlarım benim ya. Sağlığa gelince sağlığınız güzel çıktı canlar. En azından bakın dipten tamamen artık yavaş yavaş sizin ferahlık geliyor. Balığınız da kıvrılmış bu arada öyle her şey bitmiş değil. Balık kıvrılmış vaziyette nazara atmışsınız. Tamam küçük çaplı sıkıntılar var. Gelelim genç kızlarımızı da geçmeyelim. Çıkmışlar burada zaten narin narin. Ah benim genç kızım, ah benim terazicimin genç kızı, sende maldatıldın. Hem yerle birsin, hem Allah ver Ada Allah Ah ne yapsın, aşık, aşık ama karşı taraf. Hani hayatında biri görülmüyor bu insanın da. Şöyle bir şey söyleyeyim, bak sen bu çocuğu kaçmaya kalkacaksın. Bu çocuk hiç tepki vermeyecek. Öyle bir bıknlık gelmiş o çocuğa, kaçma, kaçma o çocuğa kaçma sen. Kaçma bir bıkkınlık gelmiş ona o çocuğa böyle sanki daha farklı bir tipi hayal ediyor. Bıkmış senden çok düşmüşsün üstüne kız çek biraz kendini bırak Allah aşkına ya. Ne diyeyim bilmiyorum ki bakın. Bu bıkkınlık lafını anlayan anlamıştır değil mi canlar? Kız biraz ağır ol derler bizde canlar biraz ağır ol kız kısmı böyle olmaz derler değil mi? karşı taraf bu kınlık yaşıyor. Var mı üstüne kaçma ona? Tamam. Şimdi bakın. Miras, boşanma mahkemesi olanlar, tazminat, nafaka, şans soyunları. Nasıl göstereyim? Şu şekilde yapacağım. Dökülecek şimdi. Zaten görüyorsunuz top halinde. Hatta 3 parçaya bölünmüş vaziyette bakın sevgili teraziciklerim. İş hayatı, aşk hayatı herkes kötü diyemeyiz. İş hayatından güzellik gelebilir, aşk hayatından gelebilir. Sağlıkla alakalı, sağlığınız zaten iyi çıktı. Sevgili canlarım benim, rahatsızlar yok mu? Tabii ki de var. Yok diyemeyiz. Hastaneler hasta dolu ya. Ya bunların burcu ne arkadaşım? diyebilir miyim ben şimdi terazim benim dört dörtlük sağlıklı bunu diyemeyiz hastanelere adım atılmıyor bu, bu insanların burcu ne şimdi değil mi canlarım eğri oturacağız doğru konuşacağız hasta da var sağlıklısı da var gidicisi de var bitti bunu söyleyeceğiz morglara bakın akşamdan sabaha kim bilir kaç kişi gitti şimdi ben diyebilir miyim çok iyiler bunlar ah benim canlarım eğri oturup doğru konuşacağız değil mi canlar onlar şengülü bilirler onlar bilirler Allah elimiz ayağımız tutuyor mu sağlık versin ne diyeyim bilmiyorum ki şanslar var lütfen şans oyunlarını deneyin bu bir hiç beklemediğiniz bir yerde kurallara çekilişlere katılmışsınızdır oradan elinize parçalar geçebilir sevgili kardeşlerim güzel insanlar çok güzel düğünler barışlar çıkmış sizde Kısmetler var ama dediğim gibi yarısında bu. Yani 70, %70 diyeyim ben size bakın tahminen tahminen %70'in şansı bir kenara bırakıyoruz. %70 hala sıkıntısı olanlar var. Aile içinde parçalanmış aileler vesaireler iş hayatında delikanlılarımızın kuşkuları var, sıkıntıları var. Bunları atacağız güzel kardeşlerim atacağız bunları merak etmeyin hmm. Evet güzel aile içinde yine burada da bozukluklar çıkmış çıkmış eşler bazı eşler birbirine resmen sırtını dönmüş erkeklerden kaynaklanmış bu üçüncü kişiler araya girmiş ve bazıları dönmeyecek geriye hani içinizi karartmak istemiyorum canlarım benim yapacak bir şey yok tertemiz balıklarınız çıkmış Şanslarınız var. Bakın balıklarınız var. Güzel kardeşlerim. Haziran ayı içerisinde hiç beklemediğiniz yerlerden iş başvurusu mu yaptınız? Haberini alabilirsiniz. Şans oyunlarını deneyin. 6 çıkmazsa 5 çıkar. Güzel kardeşlerim ya. Güzel haberler gelecek sizlere. Azınlığınız evet azınlığınız biraz önünü göremeyebilir. Sıkıntılar var. Bakın. Yavaş yavaş. Gördünüz mü? Atınızı görün, kuyruğunu görün, kafayı görün. Murada gideceksiniz. Üstelik de üst kısımda bakın. Sevgili teraziciklerim benim. Gideceksiniz hiç merak etmeyin. Daha çok iş hayatı demeyelim de aşk hayatında sizlerde sıkıntılar yoğunlukta çıktı. Ne diyeyim bilmiyorum ki ben de böyle arada kalıyorum. Bazen bazen sallıyorum, söylüyorum. Yok öyle değildi, böyleydi. Yok işte giden gitsin diye diyorum ediyorum ama ne diyeyim bilmiyorum ki arkadaşlar ben de böyle arada kalıyorum kişi gitmiş plan yapmış proje yapmış birine kafa takmış çekmiş gitmiş şimdi ben ne diyeyim bilmiyorum ki hani. ondan sonra da diyorum ki beni istemeyene ben hiç istemem diyorum ne diyeyim şimdi atsan atılmaz satsan satılmaz olan olmuş zor evet katılıyorum zor bir yuva kolayla kurulmuyor ne diyeyim bilmiyorum gerçekten artık ben tarotun bana ne söyleyecekse ben onu anlatacağım sizlere sevgili kardeşlerim bakın sinirlenmiyoruz lütfen lütfen kalbimizi yormayalım değil mi bakın sinirlenmeyin diyor şeytanı görüyor musunuz ah benim teraziciklerime bu yapılır mı Allah aşkına iş hayatınız aşk hayatınız sağlık hayatınız canlar Şimdi sizlere doğru uzattığım için biraz ingibili olabilir. Olsun o önemli değil. Evet bazı arkadaşlarım kaderi değiştirmek istiyorlar. Özellikle de beylerimiz, bey kardeşlerim yanlışları olmuş. Bazıları iftiraya uğramış. Belki terfi alacaktı da arkadaşlarımı patron mu yamuk yaptım. Her kim ne yaptıysa değiştirmek istiyor. Ondan kurtulmak istiyor. Oradaki kötü olan her kim ise engel kimse samimi söylüyorum burada çıkmış delikanlımız bu sensin bunu değiştirmek istiyorsun ah seni seni ne diyeyim bilmiyorum ki terazi burcunun beylerinden de hata yapanlar olmuş ya kredi çektiğin yüklü miktarda ya da kefil olayları. Hatalar var. Buna da yapacak bir şey yok. Olan olmuş. İşinize gücünüze verin kendinizi sevgili kardeşlerim. Olmuşla ölmüşün çaresi yok. Bakın işe güce vermiş insanın halini şurada bir görün. Hiçbir yere bakmıyor. Üretmeye devam ediyor. Şu akımı görüyor musunuz? Boşuna dememişler. Çalışan ışıldarmış mı? Pırıldarmış mı derler değil mi? Çalışıyor. Yani alttan vurdukça yukarıdan paralar akıyor. Ama bir de şuraya bakın. Bu neyin kavasını yaşıyor? Hı? Bu da tutmuş. Tamam. Yukarıdaki akıtıyor. Bu kapıyor aşağıdan. E bizim kralımız neyin kavasını yaşıyor? Çalışmayan adamın halini görün. Bir taht denizin üstünde durabilir mi? Gemin mi bu? Buyurun. Vaziyete bakın. Hadi bakın. Canlarım benim bir örnektir bu. Vaziyete bakın. Çalışan, ışıldamış, tabiri caizse çalışmayan yan yan bakmış ah be, ah ne güzel kardeşlerim bırakalım bunları sabah çıkalım evimizden artık ne iş yapıyorsak işimizi gücümüzü düzenli yapalım paralarımızı alalım sahiplenelim para pul sahibi olalım değil mi çalışan ışınlarmış çalışmayan yan yan bakarmışa dönmesin işimiz tamam açılımınız güzel çıktı paralar o biçim geliyor çalışıyorsunuz akım yerinde ama erkeklerinizde ama bayanlarınızda gelelim aşk hayatınızda aşk hayatınızda özellikle de bayanları ben daha çok sabırda gördüm canlarım çünkü beylerimizin aşk hayatı güzel çıktı bayanlarda sıkıntı var sevgili teraziciklerimin bayanlarına bu yapılarımı sabırla bekleyip tekrar gitmiş olan eşlerini Geriye veya partner, eş, partner fark etmiyor. Gitmiş. Mücadele veriyor. Sabırla mücadele veriyor. Onu tekrar kendine çekmek için. Aslında gördüm burada. Üzmek istemiyorum. Uzun vadeli planlar yapılmış. Sizi karanlıkta, sıkıntıda bırakmış. Köprüyü geçip karşıya yerleşmiş o insan. Ama tabii 3-5 ay sonra zaman ne gösterir bunu bilemeyiz güzel kardeşim değil mi belki karşıdaki o gittiği kişi düşündüğü gibi çıkmayabilir 6 ay sonra bir pişmanlık takar ceketi omzuna Ayşe Fatma her neyse mesela, mesela yani diyorum arkadaşlar tabi ki vermiyorum affet beni bilemedim diyebilir değil mi neden olmasın lütfen karamsar olmayalım canlar Ha bunu yapıp da tabi ki dönmeyenler de var şu an için burada dönmüyor görülüyor. Yalnız siz sabredin. Öyle hemen sıkıntılara sokmayın kendinizi. Giden gitmiş. Tamam ispatlamaya da çalışın. mücadelelerinizi de verin. Sevgilisi olanlar için de aynı şey geçerli. Canlarım benim. Güzel insanlar. Hiç sıkmayın canınızı. Canınızı sıktığınız zaman bakın. Şeytanın kurbanı olabilirsiniz. Şeytan bizi strese itecektir. Korku içinde bırakacaktır. Sağlık olarak. Bakın burası sağlık. Psikolojimiz bozulabilir. Zafere ulaşmaya rağmen tetikte olma korku duyma kartıdır bu kartımız. Küçük çaplı kazalar geçirebilirsiniz. Sağlık açılımı çünkü. Bakın görüyorsunuz başı sarılı vaziyette. Lütfen tatil zamanıdır. Araçlarımızı dikkatli kullanalım. Küçük çaplı da olsa kazalara meyil vermeyelim. Ne kendi canımıza ne ailemizin canına kast edelim ne de yolumuza çıkanların canına aman aman güzel kardeşlerim bakın burada kaza çıkmıştır şeytana aldanmayalım kalbimize vurmasın stres yapmayalım bir anda delilik tutmasın bizde çünkü bakın baş burada sarılı şeytanın etkisi altındayız beynen. görüyorsunuz başımız sarılı her an bir delilik yapıp patlama noktası yaşayabiliriz. Yani nedir bu? Bir cinnet, bir kriz ya da Allah korusun bir kalp krizi. Bunu yapmıyoruz. Değil mi canlar? Bunu yapmıyoruz. Lütfen küçük çaplı kazalara da dikkat edelim. Şeytana fırsat vermeyelim. Önce kendi doktorumuz kendimiz olacağız. Ardından hekimlere başvuracağız değil mi? Küçük bir rahatsızlığımız oluştuğunda stres yok, üzüntü yok, korku yok. Lütfen. Sevgili teraziciklerim benim. Ah benim teraziciklerime bu yapılır mı ama ister istemez insan stres yapıyor. Yapmıyoruz. Hayır yapmıyoruz. Sıkma canını diyor meleğimiz. Halloldu. Sen yeter ki sabret. Sabrın sonu selamet diyor. Bakın meleğimiz söylüyor bunu. Bu olayı düzeldi bil. İlahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Bu durumdaki hayrı göreceksin. Yeter ki sabret diyor, sabret. Güzel kardeşlerim, sinir yok, stres yok. Kazalara da lütfen dikkat edelim. Ah benim teraziciklerim, güzel insanlar. Efendim bu açılımımızın sonuna geldik. Bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşlarımız var ise, abone olurlarsa... Kitlemiz daha çok genişleyecektir. Açılımlarımız tüm hızıyla devam devam edecektir sevgili kardeşlerim. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.